Merhaba Güreş Türkiye.net severler, ben Burak Gür. Royal Rumble ardından neler oldu, neler bitti derinlemesine inceleme yapacağız. İlk maçımız ön şovdaydı. Shard Flair ve takım arkadaşı Asuka takım kemerlerini Sina Wazler ve Nia karşı savundu. Agüdücüdü şeyler oldu. Lazy Evans, Rick Flair karıştı <gülüyor> ve Rick Flair kızına büyük bir oyun gerçekleştirip ...kemeri kaybettirdi. İlk maç idi, pre-show'da. İkinci mücadelemiz, yani show'un ilk maçında ise... ...Drew McIntyre, Goldberg vardı. Drew McIntyre, Goldberg çok sert başladı. Ring dışında başlayan bir mücadeleydi. Ama Goldberg'ün nefesi yetmedi. Ve kazanan İskoçyalı Drew McIntyre oldu. Gördüğünüz üzere sarılarak, ağlaşarak rengi terk etti Goldberg. Bir diğer mücadelede ise Carmella, Sasha Banks'in kemeri için maça çıktı. Fakat... Sasha Banks, patron bu dönemlerde kemeri bırakmayacağının adeta sinyalini veriyordu. maçta kazanmayı bildi. Evet, Kadınlar Rumble'ında böyle enteresan anlar oldu. Arturut'u takip eden 724 kemeri iddialıları ringi bastılar. Arturut da önlerinden koşarak geldi. Bu da Ali Şafak'sa fırsatı kaçırmadı Arturut'u tuş ederek 7-24'ün yeni şampiyon oldu. Böyle enteresan anlar vardı. Maça son ikiye Bianca ile Rhea Replay kaldı. Bianca Blair kazanmayı başardı. Bir diğer mücadelede Romain Reis, Kevin Owens geçti. Çok sert bir maçtı. Zaten Last Man Standing türünde ayakta en son kimi kalacak türünde mücadeleydi. Ona kadar saydıklarında adeta uçtular, kaçtılar. birbirlerini kan attılar. Sertlik açısından çok doyurucu bir mücadeleydi. Ama Paul olan kaybetmedi. Romain Reis kemerini korumayı başardı. Russell adım adım gidiyor Romain. Ve ilk iki de Edge ile Randy Orton'un başladığı Royal Rumble'da yüksek anlar vardı. Seth Rollins döndü. Seth Rollins'in yanında Carlito döndü. Carlito uzun yıllar sonra WWE'ye geri dönüş yaptı. Christian döndü. Ne yazmışız? Bir yerde kardeşim varsa o seni eninde sonunda bulacaktır. Aynen öyle. Ve Edge 2021 Royal Rumble'ın galibi sizin şovu On üzerinden değerlendirecek olursanız puanınız kaç, en beğendiğiniz maç ne? Ayrıca yılın en büyük güreş eğlencesi Royal Rumble'da neler oldu bitti, maç özetleri, promo çevirileri ve detaylı bilgiler güreş Türkiye'de. Açıklama kısmına, yorum kısmına linki bırakacağım. Siz de göz atmayı unutmayın. Umarım hepiniz çok eğlenmişsinizdir ve mobil aplikasyonumuzu indirmeyi, kullanmayı unutmayın. Mobil uygulamamızı kullanmak için Tapatalk'ı Google Play'den ya da App Store'dan indirin. Arama kısmına Güreş Türkiye yazdıktan sonra takip edin. Üyeyseniz giriş yapın, değilseniz ücretsiz biçimde üye olun. Güreş Türkiye'yi açtıktan sonra zaman çizelgesinde Royal Rumble hakkındaki konulara göz atabilir, tartışma konularını yorumlayabilir, haberleri okuyabilir, bültenler hakkında haberdar olabilirsiniz. Güreş Türkiye'nin mobil uygulamasını kullanmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.